LPG araçların çözüm merkezi 3A Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugünkü misafirimiz Zonguldak'tan geldi. Hoş geldiniz, hoş bulduk. E, şikayetiniz neydi? Şikayetim araç LPG'de çalışmıyordu. LPG sürekli arızı işareti veriyordu ve evet. ayrıyetten motor ikaz işareti yanıyordu. Servise götürdüğüm halde sorunun çözülemediğini, birkaç yere gittiğim halde sorunun LPG'den kaynaklı olmadığını söylediler. Ben e, Prince'den gayet memnunum, bir sıkıntı yok. Ama aracımı LPG'de kullanamıyordum. Kullanmış. Sorunum buydu. Bir şikayetim üzerinde kalktım Zonguldak elden buraya geldim. Birçok firmaya gittiniz ama çözüm bulunamadı. Tabii nafanda. ki, aynen tabii ki. Şimdi Hı -hı. İstanbul'da olmak üzere Hı -hı. dahil, Zonguldak'ta falan birkaç firmaya gittim. İstanbul'da da birkaç yere uğradım. Evet, Hı -hı. Şimdi aracımıza Prince Tekno Max takılı. Aracın gaza geçmemesini seviyorum, basın sensörünün arızası. Ama asıl kritik olan soru, aracın okusan sensörlerin arızalı olması. LPG'ciler bakmış, e, araç Ford yetkili servisine gitmiş, oksijen sensörleri değişmiş ama aracın sıkıntısı hala giderilmemiş. E, müşterimiz bu sıkıntıdan kaynaklı bize geldi. Bizim de e, teşhislerimiz sonucunda e, oksijen sensörü cidden anlamda çalışmıyordu, evet ama sıkıntısının oksijen sensörü değil sadece bir sigort olduğu da tespit ettik. Aracın sigortası atmıştı, 10 amper bir sigorta. Sigortamız attığı için oksijen sensörü devreye girmiyordu, bundan kaynaklı müşterimiz mağdur durumdaydı. Biz MAP sensörümüzü değiştik, ee, sigortamızı değiştik, oksijen artık aktif olarak çalışmakta, akabinde yol aylarına tamamladık, e, müşterimize şu an sorunsuz bir şekilde aracımızı teslim ediyoruz. Zaten en beraber... güzeli de, burada sözünü kesiyorum, en güzeli de her arabaya kontak bastıktan sonra motor izler, ikaz işaretini yanmıyor. Yağmış, evet. evet Artık ondan da en güzeli ikaz Aynen. yanmayacak. Doğru. Arabayı sattırmaya kadar götürüyor <gülüyor> o ya görsel. <gülüyor> Doğru, evet. Bu şekilde. Sıkıntımız beraber yolda çıktık. Herhangi bir sıkıntımız hiç gelmedi zaten. Hayır, yok. Aynı. Her şey tamamlandı. Tek tek yolda denedik. Yol ayarımızı da yaptık. Aferinizle yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. İşlerimiz tamam. Uzun yoldan geldiniz. Sizi çok fazla tutmayalım. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Sağ. Olun. İyi seyirler.